Açınca baharın rengarenk gülleri bir başka eser Rüzgar geceleri karanlık çöktürecek üstüne dertleri O zaman anlarsın kaybettiğin değeri Yerine başka birini sevemem kaybeden ben olamam Geliyor, gönül evinde duramam Her saati her günüm hasretinle dolamaz Bir hiç uğruna hislerimden olamam Sensizlik damarlarıma hançer Çiçeklerime dolu tülcürelerime kanser Sensizlik üzülmekti kalpten Ya da bu nefesi alıp verememektir sen İçinde bulunduğum paranayak bir denklem Yanlış yön zaten hem ne tarafa dönsem aklım Sen ne dolup taşar önümü göremiyorum bazen Nasılsa umurtlarım yaşayamıyor zaten Zaman oldu inşallah içimde çoksundur Hayatımda olma en azından çok buldu Çok sevdim gözlerinde kaybolmayın Zürgün etti taşralarına beni son soymayın kendinden nefret edemem artık kader utansın Bu puslu eşgalim aynalarıma yansın Yanımda yoksun da her anımda varsın Yine kanımda melankolik düşünceler patlım Sen gülümse gerisi mühim değil Ama adından ayrı kalan mesafeler peşim değil peşindeyim yarattığın olguların. Parçalanmış hislerimde yaşamıyorsan ölmeydim Çıkamadın mı hayatımdan hala Ne yoktu sahip bende karanlıktan hala Sokaklarından geçtim yıkılmış binalar Artık ıskalıyor bedenimi vedalar Susturuyor geceyi pusun Ben olmayı beklerken ne gözünde mahpusun Yalnızlık Allah'a mahsustur Henüz başlamadan son buluyor musun? Söylü bilir misin gözlerimin teri Tüken katlanışımı özlemedim değil başlayayım kendimle, kaybeden de benim Gözler komutanım, şiirler nefenim Bu cinayetin tayili yok Şahiteli tüm hayallerim adında parmak izleri yok Verebildiğim her şeyden vazgeçtim Ama vazgeçtiğim olamıyorsan en azından netletim ol